Burada daha önce yapmış olduğumuz bir hemoroid band ligasyon hastamızı açıklamaya çalışacağım. Burada gördüğünüz gibi endoskopla içeriye giriyoruz ve ters dönerekten hemoroid pakelerine bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada çok büyük pakeler var. Bunlar hem tromboza oluyor hem kanıyor ve kişiyi rahatsız ediyor. Ve çok uzun yıllardır bu kişinin şikayeti var. Hangi pakeylere nasıl bantlama yapacağımıza karar veriyoruz. Ve daha sonra dışarıya çekerek cihazımızı ucuna bant ligasyon seti takıyoruz. Biz mutlaka endoskopların ucuna özel bir cihaz takarak hemoroid bantlamasını yaparız. Bir de tabanca yöntemi vardır. Küçük bir metal tabanca ucuna bant takarsınız ve hemoroidlere atarsınız ama... Bunların başarı şansı daha düşüktür. Onun için biz biraz pahalı da olsa endoskopik yöntemi kullanırız. Çünkü başarısı daha yüksektir. Şimdi burada görüyorsunuz cihazımızın ucuna band ligasyon setini taktık. Biz bu band ligasyon setini aynı zamanda yemek borusundaki varisleri kapatmak için de kullanıyoruz. Teknolojik bir cihazdır. Evet bununla şimdi içeriye giriyoruz. Girdikten sonra ters dönüyoruz. Buradaki pakeleri görüyorsunuz. Yavaşça yaklaşıyoruz. aspire ediyoruz. Yani cihazın içine çekiyoruz. Ve burada şimdi tetikleyeceğiz. Evet ilk bantı attık. Evet bantı görüyorsunuz. Atılmış durumda. Şimdi ikincisine geçeceğiz. Şimdi evet yavaşça ve dikkatli bir şekilde ikincisini atıyoruz. Evet. İkincisi de atılmış oldu. Ve şimdi üçüncü bandımızı atacağız. Biraz bekliyoruz. Evet ve iyice aspre ederekten bu bandı da atıyoruz. Bantlama yerini seçebilmek çok önemli. Eğer ki hepsini siz belli ayarlarla seçmeyip de 360 derece yerleştirerek atarsanız darlık olabilir. Şimdi bir ay sonraki kontrolünü gösteriyoruz size. Evet burada bir ay sonraki kontrolda hemoroid pakeleri kaybolmuş durumda ve hasta da zaten rahatlamış durumda. Tabi bunu meydana getiren etkiler nedir? Örneğin kabızlığı varsa hastamıza bunu tavsiye ediyoruz kabızlıkla ilgili çözümlere mutlaka ulaşmak zorundayız. Çünkü hemoridler tekrarlar. Ve Bunun için biz bazı önlemler alıyoruz. Hastamıza ıkınmayı nasıl olacağını öğretiyoruz. Kabız kalmaması gerektiğini hangi yemekleri yemesini gerektiğini öğretiyoruz. Ki biz burada yine bol sebze ve bol lifli gıdalar tavsiye ediyoruz. Bantladıktan sonra 10-13 gün sonra çok küçük bir kanama olabilir. Genelde pakeler Kendiliğinden düştüğü zaman olur ama bu da yaklaşık %10 oranında gözükür.